Amerika'da bir bankadan kredi kartı alırken bankaların kredi kartlarına ilişkin açıkladığı yıllık faiz oranlarına umarım dikkat etmişsinizdir. Yıllık basit faiz oranı. Kısaca YBF diyelim. Bu videoda anlatmaya çalışacağım şey yıllık basit faiz derken neyi kastettiklerini biraz detaylandırmak ve yıllık efektif faiz oranı konusunda biraz matematiksel hesaplamalar yapmak. İnternette biraz da araştırma yaptım ve bazı bankaların kredi kartlarının yıllık basit oranlarının yüzde 22,9 olduğunu gördüm. Ve bu oranın hemen yanına da başka bir not eklemişler. Günlük faiz oranımız 0,06274, 100 binde 6274 yazıyor. Bunu yazıyor olmaları şunu fark etmemi sağladı. Kredi kartının bakiyesi üzerinden günlük olarak faiz işletiyorlar. Bu oran üzerinden bileşik olarak faiz hesaplıyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Nasıl hesaplıyorlar? Eğer şimdi bu 0,06274 sayısını alır, 365 ile çarparsak yani 365 günle çarparsak o zaman 22,9'a ulaşıyor olmalıyız. Durum bu muymuş? Bir bakalım. Şimdi hesap makinemizi alalım ve yaptıkları hesaplama bu muymuş? Bir görelim. 0,06274 çarpı 365. Yüzdeye çevirelim. Yüzde 22,9. Şimdi diyeceksiniz ki bunun neresi yanlış? Bana her gün günlük faiz oranını işletiyorlar ve bir yılda da 365 gün var ve bu da sonuçta toplamda yüzde 22,9 ediyor. Bu soruya cevabım şu faizi günlük bileşik olarak hesaplıyorlar. Günlük olarak hesaplıyorlar. Eğer kredi kartınızdaki borç bakiyesi 100 dolar olsaydı, ödemeniz gereken zorunlu minimum bir miktar olmadığını varsayalım ve bu borcunuzu bir yıl süreyle ödemeseydiniz, borcunuz sadece 122,9 dolar olmayacaktı. Zira bu bileşik faize göre hesaplıyorlar. Buna ondalık olarak yazalım. Yüzde 1, ondalık olarak yazarsak 0,01 olarak yazılıyor. Yani yüzde 0,06 da ondalık olarak yazarsak 0 0,006 ediyor. Değil mi? Her gün bu kadar faiz işliyor. Flaşık faiz hesaplamasına ilişkin videoyu seyrettiyseniz, bir yıl boyunca ne kadar faiz ödeyeceğimizi bulmak için bu rakamı alıp bunu 1 ile topluyoruz. Sonuç ne edecek? 1,0006274. Günlük oranı alıp bunu dümdüz 365 ile çarpmayacağız. Bileşik faiz etkisini bulmak için bu 1,0006274 oranının 365. kuvvetini almak gerekiyor. Çünkü faiz her gün işliyor. Dolayısıyla, 365 kere kendisiyle çarpacağız. Çünkü diyelim ki, birinci günde borç bakıyan 1 dolar, ikinci gün bu kadar çarpı 1 dolar ödemem bekleniyor. Yani, 1,0006274 çarpı 1 dolar, İkinci günde bu kadar ödemem gerekiyor. Yani çarpı, gene bu sayı, çarpı 1 dolar. Şunu bir yazalım, karıştı. Evet, şimdi yazalım. Birinci günde kredi kartı borç bakıyan 1 dolar. İkinci günde 1 dolar çarpı 1,0006274. Üçüncü güne geldik. İkinci günde bulduğum bu rakam çarpı 1,0006274 değil mi? Çünkü her gün bir önceki günün bakiyesi üzerinden faiz hesaplanıyor. 1,0006274'ün bileşiğini alıyorum. Burada 2 gün için hesaplama yaptık ve bunu kendisiyle çarptım yani karesini aldım. Bunu 365 gün boyunca yapmaya devam edeceğim. Yani 365. kuvvetine alıyoruz. Ve burada kredi kartınıza ilişkin başka hiçbir masraf, komisyon vesaire ödemediğinizi varsayıyoruz. Şimdi, bu bileşik faizi hesaplayıp, bundan 1'i çıkardığımda, efektif faiz oranını bulmuş olacağım. Neymiş, hesaplayalım. 1,0006274'e alalım, bunun 365. kuvvetini bulalım. Sonuç neymiş? 1,257. Eğer faiz oranımız buysa, 365 gün boyunca günlük 0,06 üzerinden faiz işletiliyorsa, bir yılın sonunda başlangıçtaki borcumun 1,257 katını ödemem gerekiyor. Başlangıçtaki borcumun 1,257 katını ödemem gerekecek. Bileşik faiz etkisini hesapladığımızda, kredi kartındaki efektif faiz oranının %25,7 olduğunu bulduk. Diyebilirsiniz ki yıllık basit faiz oranı için 365 günle çarpıyorlardı. Efektif faiz oranı için de bunun 365. kuvvetini alıyorlar. Sonuçta iki rakamla birbirine yakın. Diyebiliriz ki bunun sonucu %23, diğerde %26 ve arada sadece %3 fark var. Ama Bileşik Faiz Hesaplaması videosunu izlediyseniz hatta henüz izlemediyseniz hemen bakmanızı öneririm. O videodan aslında bu yüzde birlerin bile ne kadar önemli olduğunu hatırlayacaksınız. Özellikle de borç bakiyenizi uzunca bir süre taşıyacaksınız ve borcunuzu hemen kapatmayacaksınız. Genel olarak tavsiyem kredi kartınızda hiç borç bakiyesi olmasın zira bunlar gerçekten çok yüksek oranlar. Kredi kartınızda borç bakiyesi olduğunda, ta eskiden yaptığınız alışverişler için bile hala faiz ödemeye devam ediyor olabilirsiniz. Hatta belki aldığınız malı kullandınız ve attınız ve hala faizini ödemeye devam ediyor olabilirsiniz. Yani kısacası tekrarlıyorum, kredi kartınızda borç bakiyesi taşımayın.